Nasreddin Hoca'nın komşusunun 5 tane kazanı varmış. Vay maşallah. Bu komşu gitmiş, bir de bu 5 kazanın üstüne 4 tane daha kazan almış. Kampanya falan varmış demek ki kazanlarda. Daha sonra Nasreddin Hoca gelmiş, bakmış bir sürü kazan var, ödünç istemiş bu kazanları. Nasreddin Hoca kazanları geri getirdiğinde de komşusu ne görsün, kazanların sayısı 3 katına çıkmış. Hocaya sormuş, ne oldu böyle diye. Eh, hepiniz biliyorsunuz hocanın burada ne dediğini. Kazan doğurdu efendi demiş. Sorumuz da bize bu durumu işlem yapmadan sayısal ifadelerle gösteriniz. Peki bir düşünelim. Nasrettin hocanın komşusunun önce beş kazanı vardı. Beş kazandı. Buna ek olarak dört tane daha alıyor. Dört artı beş. İlk cümleden bunu anlıyoruz. Komşunun beş kazanı var ve gidip dört tane daha alıyor. Tamam. Daha sonra bu kazanları Nasrettin Hoca'ya ödünç veriyor. Ve hoca kazanları getirdiğinde bir de bakıyor ki sayıları üç katına çıkmış. Bu kazanların sayısı üç katına çıkmadan elindeki kazanların sayısı. Şimdi ise bu sayı üç katına çıkmış. Sahip olduğu kazanların sayısını üçle çarpacağız. Üç çarpı dört... Artı 5. Verilen durumu işlem yapmadan sayısal ifadelerle gösterdik. Elbette bu işlemi şimdi çözebiliriz. Komşunun önce 9 kazanı vardı. Sonra Nasrettin Hoca'ya verdi ve geri geldiğinde 3 katına çıktı. O halde 3 çarpı 9, bu da 27 eder. Ama bizden bunu sayısal ifade olarak göstermemiz isteniyor. Bu durumda bunu yazmamız yeterli. Harika!